Hiç. Sıcak bir el değmeden Henüz ilk göz Kum dağını serdiler bir musallaha taşına Gözlerin bir caminin eşiğinde açıldı atıldığın doğduğun gün hayata tek başına Yanında anan olsa gene ömrün bahardı. Sana dar günlerinde açık bir kucak vardı. Bağrına oğlum diye bastı İsa'yı Meryem. Bir babasız yavrudan bir peygamber çıkardı. Sana soylu olanlar der ki soysuz kişi bu. Onların belli çünkü gelmişi geçmişi bu. Biz neden soyluyuz da sana soysuz diyorlar. Aslını hiç arama, tesadüfün işi bu. Haydi, atsız doğmanın derdini duya duya, Yat ölüme benzeyen bir uğursuz uykuya. Yazık ki boğazına birip geçirmediler, Yazık ki atmadılar seni kör bir kuyuya. Tanır gibi yüzüne bakınca her geçici, Yarın öksüz kalbinin burkulacaktır içi, İki kattır azabın günahı işleyenden, Anana kahpe derler. Sana kahpenin piçi.